Herkese merhaba arkadaşlar ben Ahmet yeni bir videolarda karşınızdayım arkadaşlar Bu videomuzun konusu 60 kuruşa arkadaşlar 60 kuruşa instagram 1000 takipçi almak Evet arkadaşlar şimdi sitenin linki açıklama kısmında mevcut arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomda da bahsettiğim gibi Türkiye'nin en ucuz smm panellerinden yani sosyal medya panellerinden birini sizler için kurduk arkadaşlar. Şimdi açıklama kısmındaki linkten siteye geliyorsunuz. Açıklama kısmındaki linkten abicim siteye geliyorsunuz. Bakın kayıt ol tuşuna basıyorsunuz burada kayıt olma adımlarını falan filan tek tek tek tek göstereceğim. Şimdi hemen önce bir servis listesine bakalım Kullanım koşullarını vesaire okuyorsunuz Discord üye arkadaşlar e, 60 lira 40 lira offline falan filan Bu arada e, açıklama kısmındaki linkten Açıklama kısmındaki linkten senin panelin destek sunucusuna gelmeyi unutmayın Burada gördüğünüz gibi kampanyalar falan var e, Mesela burada bugün saat 18'e kadar Discord üye fiyatları bu şekilde Ondan sonra burslarımız var. Discord arkadaşlık isteği, Instagram bot takipçi falan filan falan filan ee, garantili servisler vesaire vesaire. Şimdi kayıt ol diyoruz buradan. Kayıt ol diyoruz. Sizlerle beraber arkadaşlar bir hesap oluşturacağım, para yükleyeceğim ve göstereceğim arkadaşlar nasıl alışveriş yapabileceğinizi basit bir mantığı var. Şimdi şimdi hemen şuraya abi bir Chrome deneme yazıyorum. Hatta dur Chrome video yazayım ben şuraya. Ondan sonra e-mailimize girdik hemen e -mailimize. Parol olarak hemen eee gidelim. girelim. Evet. Üyelik koşullarını kabul ediyorum diyorum. Kayıt oluyorum arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi benim e-posta adresime bir adet kod gönderecek. Ee, zaten sitenin en başında arkadaşlar ee, Siteyi açtığımızda demiştik e-postalarınızı doğru gelin bir sıkıntı olduğunda o yol ile şifrenizi sıfırlayabilirsiniz diye Şimdi arkadaşlar sitemizde e, bir yazılım değişikliği olduğu için siparişler silindi e, Bunu şöyle yaptık ee, arkadaşlar kullanıcı adını, şifresini, e-postasını vesaire kbd'ler yani kısaca hesabına giremeyenler e Açıklama kısmındaki linkten destek sunucumuza gelip buradan arkadaşlar Destek talebi e oluşturabilirler bu değil pardon Destek talebi oluşturabilirler anında çözüyoruz arkadaşlar onlar çekişinin hesabını burada kurtardık Hemen ben robot değilimi işaretliyoruz Ve doğrulama linkini gönder diyoruz arkadaşlar Doğrulama linki gönderildi diyor evet gördüğünüz gibi gönderildi hemen buradan tekrardan geliyorum arkadaşlar paneli gibi ee, isterseniz bu linkten girip sekmeyi kapatabilirsiniz veyahutta buradan e, sekmeyi yenileyip şuradan çıkalım sekmeyi yenileyip e, devam edebilirsiniz ama ben böyle yapıyorum şahsen şimdi e, burada bir discord bot e, şey bot eklemelim discord servislerini denemeyelim şimdi Evet e, bu arada Kendime de 5 TL'lik bir tanımladım e, Haberiniz olsun Bu arada şöyle bir kampanyamız da var arkadaşlar Açıklamadaki linkten gelen bu arada şöyle bir kampanyamız da var arkadaşlar Açıklama kısmındaki linkten sitemize geliyorsunuz Kayıt oluyorsunuz Videoya arkadaşlar bir tane kod gezdim. Bulunması basit bir kod öyle bir zor değil Video iyiyse dikkatli bir şekilde izlerseniz kodu bulacaksınız O kodu bulup arkadaşlar destek kısmına gelip Hemen açılırsa internet Destek kısmına gelip buradan arkadaşlar Diğer kısmından şöyle kodu buldum Kod Kodu buldum ee, yazıp şöyle kodu girerseniz Kodu girerseniz arkadaşlar bizden 30 kişiyi 75 kuruşluk bakiye tanımlayacağız. bu 75 kuruş daha başlangıç daha böyle 10 liraya kadar 15 liraya kadar atacağız hiç merak <gülüyor> etmeyin. Şimdi hemen bir Discord hizmetlerini bir deneyelim öncelikle. Hemen şuradan Discord i e botumuzu bir ekleyelim biz. Ondan sonra buradan test <gülüyor> e sunucusuna verelim ya birini. Aynen. Test sunucumuza e, e, ekledik de bu test sunucumuz ne yapacak? Allah, vallahi bir sürü sunucu var, bilmiyorum ama arıyorum. Burada değil. Ben de sizinle beraber olmuyorum. Şurada değil, muhtemel şurada. Evet, hemen bunun ıı, bu bot şeyin test ettiğimiz şey. Neyse, hemen buradan. Iı, Kopya link dedim. sınıfsız link olacak bu arada hemen buradan link diyoruz şöyle minimum 50'ye gönderebiliyorsunuz minimum 50'ye gönderdik arkadaşlar siparişti bakalım ee, gönderdik siparişimizi verdik hemen şunun dışı açalım direkt Chrome'un bot testiyle bütün şeyleri açalım arkadaşlar. Gelen üyeler biz bu şekilde görebildim arkadaşlar Botun eee ekli olduğuna emin olun arkadaşlar bu üyeleri gönderirken zaten bot ekli değilse Siparişiniz otomatikman bir şekilde iptal olacaktır arkadaşlar hiç merak etmeyin ama Size tavsiyem botu ekleyip arkadaşlar öyle sipariş vermeniz Şimdi bu üyeler e, anında gelmiyor tabi 1-2 dakika içinde gelir Sistem hani sıkıntı olmaması için 1 dakika içinde gelir ee, hemen şuradan arkadaşlar bir instagram linkimizden hemen e, Chrome Master gidelim bizim klasik test hesabımız Ben yeni bir de atarım zaten sıkıntı yok Eee hemen buradan bot takipçi verelim Dediğim gibi bu bir e, 34'lük şey bu arada şey e, 75 kuruşluk veriyorum ya o vakiyle 60'a geliyor Zaten fiyatlara bakarsanız bayağı ucuz Mesela instagram garantili takipçi 15 gün garantili takipçi 2.31 ee, en fazlası mesela 365 gün 5 11, 30 gün e, 3 falan filan zaten e, 30 gün alsanız da yeter merak etmeyin, ee, yeler gelir sıkıntı yok hemen bir tane sipariş verelim mesela kaç tane verelim 100 tane verelim şey sipariş teyit ettim onaylıyorum okudum onaylıyorum evet arkadaşlar hemen bakıyorum şuda e, 034 vermişim 0 kaç pardon saati 17.51'de vermişim. Bakalım kaç geçe gelecek arkadaşlar? Ee, şu an saat 17.52 Üyeler gelir. Hatta offline'e de verebiliriz. Offline'e de verebiliriz ama yeterli. Bakiyemiz yok o kadar. Neyse. Onun dışında bir de ne verelim? Garantili beğeni verelim mesela. Beğeni. Ee, bu şey 2146 tane az. Buna verelim. Buna kaç tane verelim arkadaşlar? 250 tane ver. 250 tane verdim, super işte edittim, okudum onaylıyorum. Evet, üyelerimiz geliyor gördüğünüz bir şekilde aktif üye vermiştik 50 tane, ee, aktif üyelerimiz de geliyor arkadaşlar gördüğünüz gibi. Kaç dakika içinde gelmiş? Kaç 17, 2 buçuk dakika mı ne olmuş? Neyse. Onun dışında garantili takipçi verelim, garantili 15 gün garantili takipçi verelim, minimum e, 200 tane verelim. Şöyle link diyorum. Pardon link, şey postinkini koydum neyse evet şimdi siparişlerimizi verdik Burada gözüküyor zaten ve siparişlerimizin gelmesini hadi bakalım hep beraber bekleyelim arkadaşlar evet arkadaşlar beğenli siparişimiz iptal oldu o gönderiye göndermiyor sanırım bir hata var o yüzden şöyle bir şey yapacağız ben bu gönderiye vereceğim hemen ne verelim mesela bu sefer yabancı gerçek beğeni verelim bundan da ne verelim mesela 200 2500 tane yeterli bakayımız var tamam 2500 tane beğenimizi verelim biraz abarttım ama neyse 300 tanesi falan gelse zaten videoyu kapatırız Evet arkadaşlar beyinlerimiz gelmeye devam ediyor gördüğünüz gibi Neyse bu videoluk bu kadar olsun ee, arkadaşlar açıklama kısmındaki destek sunucusuna gelmeyi unutmayın arkadaşlar burada destekler vesaire veriyoruz ayrıca bizim shop sunucularımız da var gelmeyi unutmayın discord.cc.tr shop.tr market Evet gelmeyi unutmayın videoya like ve yorum dağıtmayı unutmayın arkadaşlar görüşmek üzere hoşçakalın bay bay